Thank you. Neden burada herkes ya Fenerli'ye ve Beçiktaş'la? Hangi döneme denk geldi? Harbiye bu zaman. Yok bu yeşil ya. Gözüksün diye giydim. Ha, işime de yaradı. 3 dakika sürmedi otostop. Burada çok zor oluyor derim. Abi ben de Reşat yeliyim de Fatsa'yı görünce selam vereyim dedim. Gence'ye gidiyorum. Reşat yelisin, Gence'ye gidiyorum. Aynen, gel. siz... Gel. Yani birini durdurdum da selam vereyim dedim. Yani Yedin kardeşim yani abi burada mı yaşıyorduk ya? ee, Yok, Euro 2020 için gelmiştim. He. Eee... İşte şimdi Türk'ye gidiyorum. Kapıyı açtım, gel ya. Topla geldim. Otostop çekmem 3 dakika sürmedi. Ee, şu an Atatürk prospectundayım Mustafa Kemal Atatürk. Özellikle burada inip bu yolda yürümek istedim. Ve şimdi bayrak arkada olduğu için arkadan gelen e, araçlar koruna çalıyorlar, selam veriyorlar. Yani bence gurur verici bir şey. Ama şu an bulunduğum cadde, ya yani bayağı arkadan girdim bu e, Şerbik, Şerbik, Şerbik Oraya giden yol tarafından geldiğim için e, Olsa gerek Bayağı böyle sanayi tipi ya da daha böyle çok eski bir yerde Hani e, asıl genceye giremedim galiba şu an Ya da tüm gence böylese <gülüyor> Akşam dönebilirim yani Başkonsolosluğundan çıktık Sayın Zeki Bey'le görüştük. Açıkçası e, 5-10 dakika daha görüşürüz diye düşünüyordum. Tam olarak bir saatlik bana ayırdı. Bu e, konuda gerçekten çok memuruzdum. E, kime yeşil edin? Öncelikle okumayı istiyorum. Ee, onun için de belirlerinden rica etmeye çalışacağım. Üniversite burası sınır. Evet. Azerbaycan devlet aldılar üniversiteti. Ee, şimdi buranın yugunda. Eyvallah. Eee... 16 Eylül 1918. tarihlerde faaliyet göstermiş bir bina. Yani tabi eski yapı, biraz Sovyet tepkisi, biraz, biraz farklı farklılıklar. Bu yanımda gördüğünüz Hanba. Hanba'da 200 yıllık e, ve yüzlerce çeşit ağaç varmış. Evet. Ee, o oh, Fazla çıkmış. Beni üniversitenin yurduna yerleştirdiler sağolsun. Sayın Başkonsorsunuz. Ee, bu konuda çok yardımcı oldu. Şimdi orada da orada yani bizim şey Yani müthiş bence, harika, televizyon, klima, ne ararsan var. Şu an Haydar Aliye Parkı'ndayım, ee, Kafkasların en büyüğü park olarak, bu da Zafer Tankı, ee, Fransız üsulü. Tü birazcık daha uzaklaşayım, bu şekilde. Bayağı güzel park, bayağı da uzun. Ondan oraya Ankara'ya yol oldu. Ee, konsolos, Başkonsolos Zekeri buraya önermişti. Şimdi burada birkaç dağcıyla tanıştım. Ee, Az önceki giriş, giriş, giriş. Şimdi gireyim buraya. şekilde 1912-1972 yılına ait bir vefat. Ee, burada yine bir aile kabristanı var. Ee, çok enteresan, ee, güzel bir şey. Bismillah şekilde. Tüm mezar taşları böyle bir anıt şeklinde yapılmış. Böyle bir tarihmiş. bir çocuk fotoğrafı. İşte bir tabut. Burada ise biraz daha böyle. Ee, Korunaklı yapılmış 1890 1900 şey altı ama böyle ee, burada camı çerçevesi düşmüş bir mezar taşı Tabi Rusça e, yazılar eski olduğu için Sovyetlerden kaldığı için bu şekilde ee, burada bir sanırım halk ozanı. E, o mezarlık Karpistan'dan olduğu caddeden sola döndüm. Neymiş? E, e, caddeler güzel. Yani SSCB'den kalmış olmasının güzelliği aslında. <gülüyor> bozmamışlar yapıları. Ağaçlar zaten gördüğünüz gibi. Her taraf ağaç. Araçlar genelde çok eski. Özellikle dolmuşlar. Eski bilmeyceler gibi. Daha farkasını bilmediğim birçok araba var burada. Eskiden kalma, Sovyetlerden kalma. Ladalar çok kullanıyor böyle eski ladalar. Ya da 1500 yazıldı galiba yanlış hatırlamıyorsam. Şimdi ee, ilk Cumhuriyet binasına gidiyoruz. Gence biliyorsunuz Azerbaycan'ın ilk başkenti ve ilk başkentin 1918'de 28 Mayıs 1918'de kuruluş başarısızlık zekeri üzerine ilk parlament. Konuşmasını ne neyse. Bugün biraz tembellik yaptım. Ee, geç çıktım evden. Daha doğrusu sorun ee, Bakalım şimdi koştur koştur gireceğim. Önemli yerlere bir müze var, bir de... E, Eski Cumhuriyet müdahası var. Oralarda da yine kayıt almaya çalışacağım. Ama şu an serin. Ee, serinin en büyük sebebinin de altından geçtim. çınar ağaçları ama şimdi e, halk Cumhuriyet Müzesine gireceğim. Bakalım içeride neler. E -e -e Kapalıymış burası. Yani şu an arkamda gördüğünün Ankara Üniversitesi'nin Tarih Müzesi. E, fakat e, şeyi sormak için gelmiştim. İlk Cumhuriyet Müzesi, Tarihi Cumhuriyet Müzesi sormak için girmiştim. E, neden kapalı olduklarını bilmiyorlar. <gülüyor> Onlar da kapalı olduklarını bilmiyorlardı ben sonuna kadar. Beni çağırıyorlar şimdi. E, bakalım ne olacak. Şu arkamda gördüğünüz bina gencinin. İlk Cumhuriyet'in 28 Mayıs 1918'de kurulduğunda parlamento binası olarak kullanılmış böyle ee, bir şekil. Yine Azerbaycan'da her turistin başına gelecek olayı yaşadım. Şimdi e, o çıktığım binadan çıktıktan sonra hemen yanında bir e, kamuya ait bir bina var. Bakanlık binasının bir şey anladığım kadarıyla ya da polislere ait neyse güvenliği beni çağırdı zaten videonun sonunu hızlı hızlı söylemek zorunda kaldım o yüzdendi ee, ve telefonu kontrol etti Tabii ki de buranın kurallarına e, hakim olduğumu söylediğim için daha doğrusu hakim olduğum için orayı çekmemiştim çekmediğimi de söyledim neden geldim, ne kadar burdayım, nerede buluyorum? İyi küçük kimlik kontrolü ve şu an birkaç tane tarih müzesi önerdi sağ olsun. Şimdi bakalım. Heykellerin olduğu bir müze var. Sanırım evet şu an orayı gördüm. Yolun karşısında unutacağım. Beni durduran güvenlik de Mekanların olduğu bir tarih müzesi olduğunu dan bahsetti. Ee, burada bir makine var ama makinenin yanında değil onu söyledi. Bakalım ne çıkacak karşıma. Ee, az önce güvenliğin söylediği müzeyi buldum Böyle duvarlarında heykeller oldu. Az önce anıçlıkta giriş geçtim diye Diğer kapıya da bakacağım. Ne var? Neyse. Evet, kapalı. Şey, yangın merdiveninden mi çıksın hocam? Ve, e, birine sorduğum müzey'nin bir girişinin bu taraftan olduğunu söylemesiyle birlikte az önce de orada birileri sıvara geçiyordu size tüm düğünün şarkıdan da gidelim ki ya işlemi, işlemi, ya İşte böyle bir dinledi. Selamun aleyküm. İşte çok güzel. Şimdi kapının kapalı olduğunu görüyorum. Aa, tabii işliyor oldu anladığını anlamak için de kapıyı açmak lazım. <gülüyor> kapıyı açtık. Buraya kadar işliyor, buraya kadar sıkıntı yok. Böyle bir yer. Yani ön kameramın, arka kameramdan daha iyi olduğu gerçeğini beni daha bir Daha da Bu sırada bir şey, yani bu kadar da bir yani, şey. şeyler ilginç. İlginç. İlginç. İlginç. İlginç. İlginç. İlginç. üzülürüm yani. İlginç. <gülüyor> <Merhaba>, kolay gelsin. İlginç. İlginç. İlginç. İlginç. İlginç. Şimdi, ne işlemiyor. kadar büyük de. Ne kadar? Yani günler uzun. Ne zaman? Hı hı, aynen. Vay, <gülüyor> <değilmiş. gülüyor> Gence'ye öyle. geldim. Ha, Roma'lık kabro oldu ama böyle hala. Ha,çi boştu da, her şey. Dı, ya diğer yukarıdaki müze de kapalıydı. Ee, okulun karşısında, üniversitenin karşısındaki. Ya 2 gündür, 2 günlüğüne geldim, hiçbir şey göremeden gideceğim. oluyor? Bakü'ye gittim de, Bakü'ye gelsin. Bakü'ye gezdim, bir aydır oradaydım, orada çalışıyordum. Şimdi burayı gezip tekrar Bakü'ye dönüyorum Türkiye'ye dönüyorum. Türkiye'de yaşasın. İnşallah bu sene de gelirsin. Hazır olalım. Evet. İnşallah. İnşallah. Tam. Teşekkürler. Kolay Sağ gelsin. Olamazsın. Evet, bir müzeyi daha kapalı yakaladık. Eserler e, toplanmış, tadilat var. Neyse, Gence'yi gezmek nasip değilmiş, yapacak bir şey yok. E, şimdi nereye gidiyoruz? Rotamızda ne var? Hmm. Şu Nizami'nin şehri Gence'nin girişine en son gideceğim çıkışta. Çünkü çıkışın yolu üzerinde. Ee, 48 bin şişeden yapılan eve bir gidelim. Orayı görelim. Oranın da güzel bir hikayesi var. Ondan sonra Alman Lüter Kilisesi ee, Çökek Hamamı Belki Türk Hamamı İmamzade ve Son olarak da Cevat Han Singer kardeşler ve Singer ne ya Singer kardeşler ve Nobel kardeşlerin evleri var. Azerbaycan'da zengin olmuşlar. Öyle gitmişler bu Ve İmam Zade İmam Bakır türbesi ile Cevat Han türbesine gidip. Gence'deki işimi bitireceğim. Burada gördüğünüz gibi genellikle kızıl mimari. Ee, Sovyetlerden kalma mimari eserler var. Arkamda bir lise varlığı sanırım. Ee, Soğukluktan ilsesi o olabilir. Bakacağım oraya. İnşallah onlar da kapalı değildir. Geldiğim yoldan değil böyle arka yollardan çıkmaya karar verdim biraz mahalleleri gezelim gibi böyle karar vermişim. Şu an güzel bir giriş. Ne yani soyet mimarisi olduğunu düşündüğüm. Ee, nar ağaçları. Keşke bir tane kızarmış nar olsaydı. Nar mevsimine denk gelmediğim için o kadar üzgünüm ki şu an bakıyorum ama yok. Evet. Güzel. Hı -hı. Dolayısıyla gidemezsen yani oraya. Yani oraya evet evet. Kimse sana bir yol gösterer. Cevat Han'a şey gideceğim gösterir. şimdi. Bak Bakın. Göstereyim de sen. Oraya gö Yakın oraya gidelim. mı? Ha, oraya gidelim. Evet, tamam gidelim. Hadi oradan sana göstereyim. Resmini. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> göstereyim. Ben kızım da oradan tutardı. O da Marmara'da. Hmm. Marmara? Evet, hep bindiğinde Bala küçük bir şeydi o. Bala Zabir. Evet. Yani o vakit koymurlar da Ruslar koymurlar da Ruslar da gidilden sonra böyle bir şey kalırlar Hayır, cenazesini hanımına vermesi ince, evet. güzel belki e, Yani onun cenazesini verdiler ve e, Rus e, generali e, onun karşısında dedi ki, oğlanlarla mı istiyorsan? Yani yok, benim oğlanlarım asker Onlar ham ile bir yerde bastırılacak ama bu Zabazhan yani bunu ben yaparım. o yapardılar. Ya. Yani Geldi de burasıydı. Kalan, kalenin yarısı e, orada da gördü, görmedim bile. Görmedim. Bir, biraz kaldı, öyle bir orada. Bir, bir, e, buradan, ona kadar kaldı, kaldı. Üçüldü o baktan. Şu arkadaki ney? Havuzun arkasındaki bina? Bu bütün mescidimizdir ha? Yani Cevat Han mescidi? O, e, yok, bu Cevat Han e, şah Burası... oldu. Savaş kanın kaba oldu. Ha, ha, yani o Zavaz Han olanda o meçit varaydı. Arkada da filarmoniya. Burası da filarmoniya şey mi? Ha. Sovyet yapılmış. Yok. O da. Ha, yeni yani. Ee, evet, Bu da de, başka ha. başka birçoğu. Bu bir tina Onu söktüler. Bunu, bunu incelerler. Anladım. Bir parka doğru gidelim o zaman. Arkada çökek hamamı. Ee, çökeklerde tebrizli mimarlar yapmış. Yine gencemal var. Sen affedeyim, orada böyle gezel sonra parka gitmezsin sen. Hı hı. gez, parka git. Tamam, tamam öyle yapalım. Hı. Ya, ya, sizi hiç ben önünüzden etmeyeyim zaten. Evet. Sizin neresi, evet. ise ben Ne var burada? Sizi takip ediyorum şu an. Gelecek, gösterir, ya, yormayalım vallahi Yor sizi. Al da evet, Arnavutlara Burada da. bayağı kurumuş. Hayır, evet. Haydi yani ki, yabaklı şey Bak böyle yapıyoruz. O, ikanını söyleyelim. Tüm hediye sorularız. Yeni, göründük. Hala kalırız. Yeni, nereden nereye? Yani. Şimdi, bu bu görüntü. Biraz geç <gülüyor> bir şey yapalım. Bu kadar <gülüyor> <Yapalım. gülüyor> O görüntü. Kepes görüntü. Kepes görüntü. Kepes görüntü köyüne de soktu. Yani orada hamsi felmeler yaşıyor o teriyle. Şu anda Ermeni yaşıyor mu? Şu an yok. Ama oradan oradan da köprü yoktu herhalde o zaman. Var mı? Var. Var. Birliği'nde oğur damı fikirler verdi. Daha uşak şey bağıcık <gülüyor> O sınavda Doşraya kadar gidip park bulvar gidiyoruz. Bizde de bulvarız. Bizde de, bulvar Biz de, e. yani, de bulvar Orada o binaları tercih edilir. Evet, o, göz, göz, göz, o, o, göz, göz, o, o binalar onlar o, mı? Yok yok yok. Kimse ki, buruluklu. Da, dağımda hazır binalar var. O ilk O da yaşıyor. Hmm. Ve bir tür məhzelerde tərzdən terz, Yeni, Yeni dikildiler. Şey evimizdir Keral'dı güzel de yani. Ve şehre çıkamıyor. İyi bile gidiyor. Bir bile gidi. Bir daha yere düşdü. Ahlakları da hiç buna metah bunu değil yani dağılıyor. Bu yeni savaşlama 93'te mi? Yok şimdi şimdi. Bu 93 bunu Eski dönemde bu karşıdan karşıya taşlaştığınız dönemde Ermeni arkadaşınız oldu mu? Var. var. var. Ermeniler çok yaşayacağım. Bir yerde iş deyirdik. Bir şey yapıyordu, bir yani hiçbir, biz bilmezdik, Karabakh nerede yer, Kaşey nerede yer, O ve Sevaq bilmez. Ermenilerin özlerinde de var ki O zaman biz de şey yani, e, Düzü yeni gitmişi Diyelim, boya gitmişi yalnız yapıyoruz. Her bir ülkede yani millet bir sistem yaxşı da, i̇şte yani özleri hmm. da var. Maalesef, maalesef. Yani onlar özel özel ile deriz şimdi. burada güzel yaşayıyorlar. Yaşayış şeyler de var ediyor, şeyler güzel ediyor. Arabaların hamısı ola temiz. Bu bak, yaşayış hmm. senetçilerle başlıyorlar. Bir daha yaparklar da yaşayış. Hem çünkü o para bir ola, el işler olay çıkar Hala onlardan kalan binalar var yani, değil mi orada? Var, var. Ben oraya doğru bir giderim o zaman. Var, var. Tansiçer de yaşıyorlar Türkiye'de. Türkiye'de Gebze'de yaşıyor. Gebze şehrinde yoksa? Kocaeli'nin bir ilçesi, Rayon. Rayon mi? Rayon. Yani demesler serin mi yeri? Ee, serin değil, sanayi şehri. Çok sıcak. pis. Sanayi, sanayi, valla, valla, Bizim surgulak gibi. Aynen. Yağmur güzel yağıyor ya. Çok yağmur değil buna. Bir aydır görmüyordum, çok özlemişim. Bak bak, ne olur <gülüyor> ama <gülüyor> <gülüyor> Azerbaycan'a geldim, geleli ilk defa yağmur görüyorum. Ee, yolda tanıştığım Arzu amca. Ben çok karim oldu gerçekten. Ee, bana önemli yerler yerde gezdi. Şimdi Ermeni binalarının olduğu, Eski Ermenilerin yaşadığı Ermenilerin eskiden yaşadığı ee, Mahallelere gireceğim e, Zaten hiç Ermeni yaşamıyor tabi Doğal olarak şu anda Yani onların olduğunu bilmiyordum o yüzden iki Arzu amcayla tanışmışım Evler Evlerin yapıları Şu evin mesela İçine bakmak isterim. Bakalım. Bu, Ahoftati'deki Evlere benziyor. Hakikaten adını unuttum ama... Virüsler, virüsler... Karaba bir... Öğmen yanımda yine... Evet, Türk bayrağı Azerbaycan bayrağı ile bir... Yardıma ihtiyacınız var mı? Yok, yok, sağ ol. İyi. Evet, tamam. Sağ ol. Ne Türküm Türk herhalde. Evet. burada yaşıyorsunuz? Yeni geldim, gezmeye geldim döneceğim. Aa yaşıyorsun. Güzel. Teşekkürler. Azerbaycan Türkiye'de Teşekkür evet. evet. Bir millet, iki devlet. Aynen. Ha bir aydır Bakü'deydim, 2 gündür de buradayım. Allah kolaylığı olsun. Amin sizin Allah. de. Sağ ol. Teşekkürler. Burası eski Ermeni Mahallesi değil mi? Eskiden öyleymiş herhalde. Ela ela. Hani sökül, tezden dikeriz. Hmm. hamı söküp tezden geçe evler. Tekrar yapıyorlar. Hmm. Sağ. Ol. Sağ olun. Sağ burada görüşürüz demek. Ee, tabii ben sağ olun derken görüşürüz manasında. Değil de teşekkürler manasında daha çok kullanıyorum hala. E, duyduğunuz gibi burada evleri e, söküp tekrar yapıyorlarmış yani yıkıp tekrar e, yapıyorlar. Demek ki az önce gördüğüm e, yıkık dökük yerlerde e, bir yerden kaçmalıydı aslında oraları yıkıp başka bir yere geçip tekrar sanırım yaptırdıktan sonra buraya yerleşeceklerini gösteriyor. Buranın yerlisi biriyle karşılaşmak çok güzel oldu. Özellikle böyle kadın şehirlerde, önemli yerlerde bu gibi karşılaşmalar benim çok hoşuma gidiyor. Yani. Daha ilerisinde ne var bilmiyorum ee, yine böyle sona kadar mali olarak gidiyor galiba Ama ben e, çok uzun süredir yemek yemediğim için ve Buranın yöresellerini de denemek istediğim için fazla ileri gitmeyeceğim desem de hala ileri gidiyorum Yani nereye kadar böyle gidecek bilmiyorum ee, daha sonra Valiliğe gideceğim. Valiliğin çevresindeki önemli yapıları görmek istiyorum. Planım yarın dönmek üzerineydi ama... Pazarda dönebilirim ama yarın da dönebilirim. Evet bak şu an önümdeki arabanın mesela arka camında bir kartal var. Kartalın... Bir kanadı Türk bayrağı, bir kanadı Pakistan bayrağı, gövdesi de Azerbaycan bayrağı. E, bu kartallardan çok gördüm. E, çok kişi arabasında kullanmış. Bu da Azerbaycan'ın e, Karabağ Savaşında, ikinci savaşta, yeni savaşta Türklerin ve Pakistanlıların e, desteğinin olmasından kaynaklanıyor. E, böyle bir teşekkürde bu şekilde. Önce e, geçtiğim caddelerden evet. birinde 3 e, tane Türk var. Bay bay. Güle güle. Ne danışayım? <gülüyor> Çocuklar vatan sağ olsun diye bağırıyorlardı beni görünce. E, şimdi <gülüyor> Azerbaycan'da Düşünce, Türk müsün değil misiniz? Kardeş miyiz? Kardeş Ben şimdi ne danışayım Azerbaycanca? Necesiniz? Hayır. Bugün aradığım ama bulamadığım Elinler ee, Akademisi galiba Burası e, Şah burası Hatayi Şah Bir de şeyden gelirken saat altıdan önce aslında Cevat Han'dan geçerken birkaç tane Türk öğrenci beni gördüğünü duydular ve beş dakikada bir yolum yerde yarım saat eklediğim için biraz gece şimdi yurda Şimdi e, e, askerden dönen bir e, arkadaş var. Karabağ'da savaşmış. E, bunun dönüşünü kutluyorlar. Ben de mesajı verdim. Ee, bir de bağları oynattılar bana. Ee, böyle duruş sözünüz bayağı da oldum. Gence'deyim. Göygöl köyünün Göygöl dedi bir köyü. Eee bizim eski köyler gibi. İşte buradan kapıya çıktığım zaman ne anlamına geliyor? Ay, atın ayağını da ulaşıp, Ejderha. Ejderha. Ejderha. O da onu öldürür. Aa, sanat camiası şu an ağlıyor. Kolunda nasıl hastalığı var? Kolunda ne hastalığı var? Kolunda beleri. Evet. onu görür Ejderha, ağlıyor. Ağlıyor. Oğlu eri olduğu için adamlar. Müthiş. İşte tamam ben kayısı mı diyorum, cebalı diyorum. Sen diyorsun ki bizim dilde kayısı. <gülüyor> bizim dilde cebalı, bizim dilde kayısı. Hayır bizim dilde erik bu. Yok bu erik değil. Bizim dilde erik. Ümürdüm eriyi. Bizim dilde erik değil. <gülüyor> <Bilmiyorum>, Erimiz <gülüyor> de olmalı buralarda. Oğlum sizin dilde erik, sizin dilde kayısı bu diyorsun. Ben de diyorum ki hayır bizim dilde erik. Sonra diyorsun ki bizim dilde erik değil. <gülüyor> Musun, Kahvaltını sağlam yapamamışsın Kazar. <gülüyor> yani sen de benim gibi 5 yumurta yeseydin böyle olmazdı. Kendimi şey gibi hissediyorum. Ne? Bu Anadolu yemek programları var. Orada <gülüyor> giderler, köylünün bütün rızkına konarlar. Aç. Bu nedir? Bu Öğren da da Evet. Bunlar elikleriniz. Evet. Şu an göl göl ünitli kent. Yani, ünitli Bey e, bizi çaya indirdi. Kardeşi de geldi. Şu an koktene başladı. Bizi araya atmış. Çay. Çay seçim acaba. Harbiden benimle. Benim Durayım Evet Hazar'cığım, bize buranın e, hikayesini anlatmak ister misin? Adını, kendi adının hikayesinde danışım. Azerbaycanın çox rayonunun Kırıqlı diye var. Niye Kırıqlı? Neden? Yani efsanelere göre inanılır ki, evliler Şah İsmail, e, Səfəblilet hükümdarı, Üsyan Qalıxanda, ona karşı mübarizat parsınlar diye bir çox rayona, bir çox yerine eyni adamlarını göndereb. Hmm. Öz adamlarından. Və öz adamları həmin kende o abi veripçi, kırıklı da, kırık kırık tür rayonlarda hemen çant var. Haklı. <gülüyor> ee, şu an hepimiz ikna olduk. <gülüyor> Helal. <gülüyor> yani. Oppa. Ömerimiz bizi göl göl ayağına köydeki bütün gölleri gezdiriyor. <gülüyor> Ama halbuki hiçbiri göl göl değil sanırım. İşte bilmiyoruz ya götür. Göllerin adı da şeymiş bu arada göl göl 1 göl göl 2 göl göl 3. Şu an üçüncüye gidiyoruz. Nasıl güzel sallıyor muyum hocam? Merhaba. Müzik <gülüyor> Şu an şehrin önündeyim. Şu an evde yaşayanlar da var. Ee, o yüzden evin içine şimdilik giremiyorum. Bu evin hikayesi biraz acıklı bir hikaye aslında. Evet. Bunların hepsi elle yapılmış. Ee, evin sahibi un kardeşi askere gidiyor ve uzun bir süre dönmüyor. 26 yaşında. Ee, uzun bir süre dönmüyor ve onun o gelir diye bir umutla e, bu şeyleri işlemeye başlıyor. Arabalar mısın geçiyor. Camları işlemeye başlıyor. 48 bin tane şişe evet. varmış. Evet. eşk olsun. Öyle evet. sözler. Yani sözler. ne demek? Sağolun herhalde. Vatanın savaşta kaybolaması yerine eşk olsun, durur olsun. Sizin, sen oradın, Türkiye'de, sizin generallarınız da bu dönemleriniz, o generallarınız O bu dönemleriniz. İçerinde, halde yerler de bu Şu fotoğraflar ev sahipleriniz mi? Yok, ev sahiplerinizin önlerce. Bunlar evet. evet. Yok Kardeşini yok, kardeşi içerisinde arkadaşlarının. Olabilir olmuşlar, Arkadaşlar. orada bir ev var mıydı? Orada yaşanmışlar. Anladım. Ali Bondo var, Ali Bon var ya, Ali Bon. Bir tane yıkılmış Yani evde koşullar geldi mi bura? Tabi tabi. Evet adam. askeri de gördüm. Nasıl işlenmiş? O askerin işlenmesi taş mı? Taş, cam mı? Ta taş, taş, taş değil mi? mi? Taşları öyle, oraya kırıp yırmak daha zor bir iş. Evet evet. Ola oraya yakmak daha öyle gir. Şimdi, şimdi ahtılar. Buraya da çetsak düştü o Aa, Buraya da düştü. Bazı yerlerde tersi, çatamıyor yani. O çatlak şeyden yani. Ha, orada or. şişelerde. Anladım. Ama iyi camlara zarar vermemiş şişelere. Yok, tamam. Bu da ondan dolayı. Doğal da yani. haflamış. Ne vardı oraya? Yani sıkıntı olmayacaksa çıkmak isterim. Olacaksa Taçer önemli misin değil. Taçar bir tane de taçarıyorum? İçerim. <gülüyor> İçerim. Teşekkürler. Tamam bekliyorum. Ben, abim, İçeri gireceğim. Selam abiciğim. Ataflar, ataflar ne burada? Sana gel, eşim gelmez ya. Abim... Selam abiciğim. Selam. Açsınlar, açsınlar ben de açıyorum. Abi, adını nasıl içerisinde da misersin sağ yoksa farkı yeah. yani. yok. Farkı yoktur. Alda evet. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> yine o sanerin Evet şu an balkondayım. Taşlar. Nasıl Aa taşların üzerinde de resimler evet. var. Resim nasıl nasıl sen burada da Resimleri, ha, resimleri... Kendisi, kendisi mi? Kendisi. İşleme mi yoksa yapıştırma mı? Yok, işleme abi, işleme. Hepsi abi. işleme. Frost çizmiş baksana ama. Frost çizmiş Yok, hepsi şişteme. Çok güzel ya. Abi 60. yıllarda o taşları bırak öyle yıkılma. O taşlar öyle yıkılma. Çok Aynen. zor, şu an bile Aynen. çok zor ki. Bak, dur. Hani 60 bakan. değil. Tamam, bakalım. Bakalım sonra sana. Tamam, tamam. Öyle yapalım. Bak, bilmeler var çetilme, zerbe gibi. Ama bak, ben bırak böyle abi, bak. Baksana be. Ha, görsene 60. yıllarmış. Evet. Tane tane böyle işlenmiş olanı da seçti. nasıl bir da çek böyle deşe şey yakından çek daha Sen nasıl çözeler alışamalar vallahi çok iyi yapılmış gerçekten bize sarar da nabi onları kafasını görür bak nasıl nasılacağız sonra belersen sen aşağıdan üç taşlar da herhalde şey da? boya mı bu yok yok yok o zaman taşla boya. Vay be. Gibi. Gerçekten çok güzel. Evet, eve girmek nasip oldu. Herkese nasip olmaz. Ee, i̇şte ayna mesela. Tutmamış. Çok güzel. Hepsi de erişe gelmiş. Çay. Çaylarımız ben da sana geldi. Düşünün derdim, sen saçı otur. Ben nasip alayım. Baya şuan e, şanslı bir turist, genç ödemi. Bakalım çay nasıl var. Şekersiz çay içebiliyor gibi. Çok iyi. Nasıl, nasıl abi? Aslında ben Eyvallah abi sağ bak, olasın. Bunlar da sizin üçüncü ordu komutanınız vermiş. Bak burada bak. Oh. Ha? Bak. Üçüncü ordu komutanları bu da üçüncü ordu komutanımız bu üçüncü hepsi yazmış hmm. o generalımız evet güzel hediyeler bu sözler var ya bulan bulan 2018'dan bura girenler evet prosto sözleri dediler biz burada yazar ve köhnü albomda olsun hmm. o buranı yapan zaman böyle bir şey dünyada olmamış buna bakıp çoksa bunun bir şey yetişmiş ama bu yani böyle Vallahi bu çok iyi. Hepsi güzel şeyler. Rövşen, Rövşen abi. Sağolsun. Artık var. Maşallah. Bunu ee, orada bırak mı? Yoo şöyle asabiliriz. Siz bulur musunuz? Yoo sen al. Sen al. Sen bul. Tamam. Neredesin o? Ee, şu an e, yine Azerbaycan misafirperverliği. Her zaman olduğu gibi gence de özellikle çok yüksek. Önce bir çay içtik. Ardından fotoğraflarımı çekmek istedi, benim için bulunmaz demek. Ve şu anda da e, Azerbaycan misafirperverliğinin meyvelerini yiyorum. Yani gerçekten benim için büyük bir şans nasipte diyebiliriz buna. E, Gence'ye geldiğim için o kadar memnunum ki Şu anda Azerbaycan misafirperverliğinin dibini sıyırıyorum arkadaşlar. Çok şey. Yok. Ben de Ve üzerimde Türk bayrağı da yok. Demir değil de İsmail'e gideceğim İsmail'e. İsmail, İsmail, İsmail, İsmail, İsmail güzelmiş orası. İyi iyiydi. Ee. Ama o, patlatıyor ha. ha. Bilmiyorum o işte. Hadi ben git sana git, Tamam. Biz gidelim abi. Geç oldum kalacağız. Hocam. Eyvallah. Çok memnun oldum. Ee, herkese şöyle bir Han İstanbul'a falan eyvallah, eyvallah. eyvallah.